Selam aslan arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili aslanlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Efendim sizler için şöyle Aralık ayı genel yorumu yapacağım her zamanki gibi sevgili arkadaşlar aylık yorumdur Aralık ayı yorumu kahve tarot ve melek kartlarını görüyorsunuz öncesinde tabi açılıma geçmeden öncesinde aşk hayatınızın incelikleri için onların da yıllıklarını aylıklarını hemen bunun ardından yükleyeceğim sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum şöyle bir gözden geçirin sevgili arkadaşlarım oraya da bekliyorum buraya da benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sevgili aslancıklarım diyerek şimdi açılımıma dönüyorum sizler için aralık ayı yorumudur sevgili <gülüyor> arkadaşlar evet benim güçlü aslanlarımı bakayım neler bekliyormuş bunlar da neyin ne zaman Allah'ım şöyle bir çevirelim evirdik çevirdik çektik hadi bakalım aralık ayı yorumudur sevgili arkadaşlar bunun ardından da İnşallah da bir kısmet olursa öyle demek var yarına çıkmaya senedimiz mi var yıllıklar gelecek İnşallah bakayım hmm, çok güzel balıklar kuşlar boynu bükük olan benim sevgili Oh, aslan arkadaşlarım baysınız ya da bayansınız hiç önemli değil cinsiyet veremiyoruz bazı yerlerde bazı yerlerde vermek durumunda kalıyorum. Boynu bükülmüş sıkıntılardan geçmişten hakları ellerinden alınmış zarar görmüş muradını alamamış olan sevgili aslan arkadaşlarımın boynu bükük olan arkadaşlarımın arkasından kuş dürtüyor. <gülüyor> Kuşu görün sevgili arkadaşlarım kuş dürtüyor. Niçin dürtüyor? Kendine gel aslan. Kaldır şu kafanı diyor sen güçlü aslansın bak kısmetin geliyor diyor balığınızı görün canlar balığınızı görün kuş arkadan dürtüyor boynu bükük aslanıma aslanıma her iki cinsiyette bu cinsiyet merak etmeyin sevgili arkadaşlar bayağı bir çok güzel önünüzde balığı görün tertemiz şansa doğru gideceksiniz o bükülen boynunuz Laneler mi boyun büker? Bir şeyler boyun büker. Kaldırın kafayı, ay çiçekleri falan kaldırın kafayı sevgili aslanlar, güzel aslanlar. Evet özellikle de şöyle söylemek durumundayım canlar. Adında T harfi olan, A harfi olan aslan arkadaşlarım sizlersiniz bunlar. Bu boynu bükük olanlar, L harfi olanlar, K harfi olanlar, Evet adında İ harfi olan sevgili aslan arkadaşım. F harfi olanlar lütfen boynunuzu bükmeyin. Hemen yan tarafta küçük harfleriniz çıkmış. Güzellere doğru sizler de gideceksiniz bakın. Haberini de alacaksınız. Balık çok büyük değil ama olsun. büyük küçüğü olmaz. Bayağı bir güzel şeyler gelecek sizlere doğru. Şöyle bir çevirelim. Benim gözüme ne takılıyorsa önce ben oradan giriş yapıyorum arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar adında Z harfi olan, L harfi olan, T harfi olan, Ş harfi olan... L harfi olan aslanlar siz zaten zirveye doğru gitmişsiniz hala da gideceksiniz bakın buradasınız resmen şöyle çevireyim daha da güzel küçük çaplı ama çok temiz haberler alacak bu harftaki arkadaşlarım sizin balıklar küçük ikiz şeklinde çift geliyor sizlere doğru sevgili aslanlar şimdi iş hayatınız mükemmel çıkmış çok kuşlarınız çıkmış sizin ya valla çok kuşlarınız çıkmış güzel temiz haberler alacaksınız Allah'tan. Temiz ve berrak çıkmış kuşlarımız, öyle karanlık çıkmamış. Sevgili balıkla balık evet balıklar var ama Aslan burcuna bakıyorum ben şu an. Sevgili adında E harfi olan sevgili arkadaşım, Aslan arkadaşım. Şimdi önce bir derin nefes alayım. Adında E harfi olan arkadaşım nasıl göstereyim bilemiyorum. Fincanım da biraz küçük. Bazen bir bununla bakıyorum, bir büyüyle. Yıllıklarınıza büyükle bakacağım canlar bir bununla bir onunla bir değişim yapıyorum yani ben de aynı şeyden sıkılı veriyorum. Neyse. Adında E harfi olan sevgili Aslan burcu arkadaşım, Y harfi olan, F harfi olanlar E harfi daha çok sıkıntılı çıkmış. Bayağı bir tepe taklak olmuşsun ama hiç merak etme. Yine adında F harfi olan bazı kişiler tanıdığınız olabilir. Patronunuz, akrabanız vesaire kim olursa olsun size yardım edecek. Elinizden tutacak ve benim tepe taklak olan E harfindeki aslan arkadaşım karanlığın bir geride bırakmışsın. O F harfindeki kişi ya da kişiler her kim ise elinizden tutacak E harfi düzlüğe çıkıyor buyurun. Şöyle çeviriyorum E'yi görün altta tepe taklaksınız ama sıkıntı da geride kalmış kaldı mı sıkıntı geride ne güzel kalsın daha da gelmesin. Sıkıntıyı geride bırakıyorsunuz. F harfi elinizden tutuyor. Güzellerim benim. Çok az bir çizginiz kalmış. Elinizden tuttuğu an. Benim sevgili aslanımı size gösterirken kendim göremiyorum. Canlar. E harfi temize çıkıyor. Merak etmeyin. Hadi bakalım az kalmış. Yolunuz açılıyor bu harfteki arkadaşlarım. Diğer Y harfi size de aynı şekliyle size de el uzanacak. Ardından sizde feraha doğru gideceksiniz sıkıntınız her neyse ama aşk hayatınızda ama iş hayatınızda ama iş hayatınız çok güzel çıkmış daha sürprizler de geliyor haberiniz olsun sadece ilişkilerde biraz böyle %50 %50 durumları var gelelim sizin bu ilişkilerinize canlar çok kısmetli çıkmışsınız burada çok balıklar var küçük küçük ama olsun kısmetin küçüğü büyüğü olmaz yeter ki gelsin kötü şey geleceğine kısmet gelsin Şansınız da var. Aman Allah'ım 7 sayısı da çıkmış canlar. Hadi bakalım. Canlarım benim. Sevgili güçlü aslanlarım benim. Onlar çok ay. Başka onlar. Ateşlerden aslan. Aşk hayatınızın %50'sinde. Genel olarak bakın. Evliler, bekarlar şu bu demiyorum. Aslanın genelini bir araya topladık mı topladık. İlişkilerini topladık mı topladık. Ne oluyor? %50'sinde yenilenme var. Bitiş var. %50'si mükemmel. Özellikle bitişler... Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım platonik olan aslanlar sizler bitiş yapacaksınız aralık ayında Uf, hata ben hata ediyorum onu neden düşünüyorum ben ona niye kafa yoruyorum bitsin gitsin diyecek platonik olan aslanlarımızın çoğu onlar bitiş yapıyorlar bekarlar süpersiniz çok kısmetlerle karşılaşacaksınız çok haberler alacaksınız. İçlerinden birini mutlaka kendinize seçeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Eksler de süper çıkmış. Karşı taraf sizinle barışmak istiyor. Sevgili aslanlarım benim. Siz biraz kararsızsınız eksler. İkilemdesiniz. Acaba barışsam mı barışmasam mı? Evliler süpersiniz. Mücadele ediyorsunuz. Dikkatlisiniz. Ve bu mücadele bu dikkatlilik sizi doyuma getirecek. Benden söylemesi. İyi niyet hakim olacak. Aralık ayı içerisinde kendinizi doyumla ne olursa olsun az ya da çok iyi niyetle hissedeceksiniz. Beklentilerinize gelince, beklentilerde hani neyse hayaliniz, beklentiniz neyse biraz onlarda bir kısıtlılık var. Canlar kuşların sanki bacaklarından, kuyruk uçlarından tutmuşlar size gelmesini engelliyor kader, evren. Aralık son ay, şu aralık bir geçsin, bir geride kalsın. 2020'nin iyi geleceğini düşünüyorum sizler için sevgili aslan arkadaşlarım öyle hissediyorum merak etmeyin çok maceraya atılma durumları görülüyor sizlerde yeni yılın o haftalarında böyle bir macera durumları sağlığa gelince biraz sağlıktan yana hafif benim sevgili aslan arkadaşlarımın ikisi süper birinde bir denge kaybı var biraz psikolojik olabilir tansiyon sorunları olabilir sevgili arkadaşlarım birileri bir de sağlıkla alakalı size yalanlar da söyleyebilirler örneğin yanlış anlamayın kötü alışkanlıklarınızı bırakmanız için ki bana da yaparlar bunu genelde işte senin ciğer gitmiş işte senin kalp gitti gidiyor gibi tarz çünkü her şeyin yalanı olur sağlığın asla olamaz burada yalan durumları var bu olduğuna göre belli ki size bu tür yaklaşımlarda bulunabilirler kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için bakın buyrunun onu da söylemiş oldum iyi tamam olabilir çok balıklarınız var çok kısmetlisiniz belki hani büyük ikramiye olmasa da küçük çaplı bir şeyler tutturabilirsiniz yeni yılın piyangosundan sevgili arkadaşlarım balıklarınız biraz küçük çıkmış ama olsun aile desteğiniz çok var sizin size destek çok var ama sabırla çok şeyleri elde edeceksiniz aylık bütçeniz mükemmel çıkmış sevgili aslanlar aylık bütçeniz mükemmel çıkmış çok fırsatlarla karşılaşacaksınız benden size söylemesi gerçekten küçük büyük orta boyut çok fırsatlar sizi bekliyor aylık bütçenizde çok güzel sıkıntı yok merak etmeyin öyle çok büyük çaplı bir sıkıntı görülmüyor benim sevgili aslan arkadaşların en güzel çaresi bu sıvıyı çekiyor tut tut tut akmıyor bitmiyor bakın ne güzel ferahlık geliyor sevgili aslanlarım benim şimdi şu gördüğünüz orta kısım ya benim buramdır iç dünyam ya da hane içimdir sizin tabii ki de örneğin söylüyorum sevgili arkadaşlarım ferahlık geliyor bakın telvelerin çoğunu attık aşağıya bazılarında inmiyor bazılarında iniyor buyrun sizde indi bu gördüğünüz alan dışarıdan olumlu ya da olumsuz bizim hayatımıza gelecek olan etkiler. Çok güzel karanlık yok. Çok fazla bir karanlık yok. El ele tutuşmalar, çok barışlar. Sevgili arkadaşlarım sizde de koruma durumları var. Sevgili aslanlarım sizlerde de bir koruma durumları var. Ne koruması? Tabii ki mistik güçler tarafından elinizden tutulmuş. Bazı arkadaşlarım bu şekilde ellerini uzatmışlar ama karşılarında kimse yok. Bu nedir? mistik güçler tarafından ellerinizden tutulmuş çok güzel harika aralık ayı içerisinde benim sevgili aslan arkadaşlarım sevildiğini bilmek isteyecekler sevmek isteyecekler çok güzel bir şey birilerine bir şeyler uzatmaya çalışacaksınız aynı şekliyle de size de uzanacak bu sevgili arkadaşlar çok küçük küçük bir kaç tane fareniz de çıkmış fare dost değildir bunu biliyoruz değil mi sevgili arkadaşlarım özellikle de adında z harfi olanlar sizlerin biraz kafaları karışık kafanız karışık ama daha sonra düze çıkacaksınız sevgili arkadaşlarım bu adında e, fare daha doğrusu fare olanların adında L harfi var S harfi var sevgili aslan arkadaşlarım onlar daha çok belirgin çıkmış bu harfler L ve S harfi var ve bu düşmanlar sevgili arkadaşlarım Hmm, düşmanınızın adında m harfi de var küçük bir şekilde hakkınızda ters düşünceleri var bu farenin sevgili arkadaşlar aynen öyle s f s l pardon s l m ilginç evet bu harfler mevcut kendisinde onlar daha çok belirgin olmuş ona karşı da dikkatli olun ama aranız açılmış sizin düşmanla bayağı bir arayı açmışsınız sevgili arkadaşlar sevgili aslanlarım feraha doğru gideceksiniz merak etmeyin çok güzel canlılık siz zaten ateşlerdensiniz ateşli canlılıklar sizlere doğru da gelecek sevgili arkadaşlar bakın burada yan tarafta ben size göstereyim canlar şimdi size gösterirken kendim göremiyorum şurada resmen el ele tutuşmuş bir vaziyettesiniz görüyorsunuz değil mi tırtık tırtık <gülüyor> tırtıl gibi evet görün gördünüz bu ne bu ne burada nereye gidiyorsunuz hiç yönünüz aşağıya bakmıyor sevgili aslanlar yukarıya doğru gidin nereye gidiyorsunuz el ele tutuştunuz karı koca sevgili eksler küsler nereye gidiyorsunuz zirveye zirveye taşınıyorsunuz hadi bakalım zirveye değil mi dağın tepesine çıkmak lazım el ele çıktık ne güzel ne kadar güzel Sadece şurada bir sıkıntı durumu var. Bunu atıyoruz. Çok az kalmış. Çok az. Sevgili aslanlarım, düşünün yani. Aralık ayı yorumu bu. Bir ferahlık, bir canlılık gelecek. Sadece buradaki arkadaşlarımızla küçük çaplı bir kırgınlık. Kalp kırgınlığı. Bir ruh kırgınlığı. Bir üstünde ağırlığı. Bir hayal kırıklığı gibi. Çünkü dört dörtlük yaşantı yok. Bir taraf rap rap rap karınca sürüsü gibi yukarıya çıkarken... Bir diğer tarafta küçük çaplı sıkıntı mutlaka var. Ne demiştim az önce? Evliliklerde küçük çaplı sıkıntılar var. Hem yenileniyorsunuz hem bir taraftan bazı arkadaşlarım bitişe gidiyor. Bazıları ise süper ötesi gidiyor. Bitişe gidenlerin özellikle de aslanları, platonikler. Onlarda bir değişim meydana gelecek. Ben hata yapıyorum. Ben onu niye düşünüyorum? Ona niye kafa yoruyorum diyecek platonik olan sevgili aslan arkadaşlarım. Onun dışında etki altında kalma durumlarınız var. Birilerinin peşinden gitme durumlarınız var. O da güzel. Çok güzel yalnız o peşinden gittiğiniz tipler çok fazla. Şunu söyleyeyim sizin istediğiniz gibi çıkmayacak. Olsun zaman geçirmiş olursunuz. Merak etmeyin. Çok güzel temiz haberler alacaksınız. Sevgili aslanlar kısmetler geliyor. Daha ne istiyorsunuz? Ah benim aslancıklarım balıklarınız çift çift Aa, işte bu yıldız gibi parlayacaksınız Buyurun, size de bu kart geldi ben, ben kovayım benim kartım geldi sizlere sevgili arkadaşlar kovanın kartıdır bu evet yıldız gibi parlayacaksınız ama nasıl planlı programlı hareket edeceksiniz ondan sonra tamam ama gerçek aşkla tanışacaksınız ama iş hayatınızdaki sıkıntılardan hem gerçek aşkla tanışmak demektir hem de kurtuluş demektir kurtuldu gitti işte aslan kurtuldu her şeyden kurtuldu. Evet. Ama mutlaka küçük çaplı sıkıntılarımız olacaktır. Ne yapıyoruz? Bakın iş hayatımızda arı gibi çalışıyoruz. Aslan başını kaldırmıyor. Sürekli üretiyor. Sırası normal. Düzgün bir şekilde. Ne dışarıya ne içeriye akım yok. Tıkır tıkır çalışıyorsun. İhtişam, lüks, uğur, yaşam, kendine güvenin var. Bitti. İş hayatında güzellik geliyor çünkü... Artık geçmiş geçmişte kaldı. Ben akımımdan mahrum olmak istemiyorum. Ben gelirimin bitmesini istemiyorum diyecek aslan. Gelirsiz yaşayabilir miyiz? Yaşayamayız. Ani kararlar. Ah benim platoniklerim. Demiştim. Hata geldi gördünüz mü? Hata yapıyorum diyecek. Bakın burada da platonikler yansıdı. Bazen öyle oluyor. Bazen evliler yansıyor. Eksler yansıyor. Buraya da. Benim burada anlattığım platonik yansıdı. Hata yapıyorum diyecek. Ani karar alıp bitirişe gidecekler çoğu. Yüzde sekseni. Çünkü artık yetti. Artık bu savaşı platonikler istemiyor. Ama bunu sadece onlara yormayacağız tabii ki. Bekarlarımız için de aynı şekliyle yollarına çıkan kısmetleri kaçırmıyorlar. Doğru karar alacaklar. İşte bu benim diyecekler. Birinin ucundan tutacaklar. Veya eksiniz hiç fark etmiyor karşılıklı çekim var karşı partnerlerin buyurun İşte bu çekim var aranızda sevgili eks olan aslanlar karşı partnerlerinizle aranızda çekim var birbirinizden elektrik alıyorsunuz haberiniz olsun bayağı da bir barışlar çıkmış çok güzel harika İşte bu ondan sonra sağlık Vücudunda bakın iktidarı ele alacaksınız sevgili güçlü aslanlar aslana güç gider işte bu etki altında kalabilir sevgili aslan arkadaşım örneğin ne etkisi ben bile bazen küçük harfleri görmekte zorlanıyorum ya benim gözlerim biraz iyi görmüyor galiba diyebilir benim sırtımda bir ağrı var ya bu ağrı beni kötü yere getirmesin benim bir an önce doktora gitmem lazım gibi bir şeylerin etkisi altında kalarak ne yapıyor? Hemen doktora gidiyor. Ardından güzel haberler alıyorsunuz. Kendinle barışacaksan bir bakacaksın ki Aa, kötü bir şey yokmuş. Buyurun kendinle barışıyorsun. Ondan sonra buyurun. Sağlıkta iktidar sizin. Sevgili aslanlar. Sevgi ah canlarım benim söylemiştim. Sağlığınız çok kötü değil. Çoğunluğunuz süper çıktı. Sadece bazı arkadaşlarıma küçük çaplı bir yalanlar söyleme durumları var. Kötü alışkanlığını bırak ciğer gitmiş. Kötü alışkanlığını bırak kalp gitti gidiyor gibi. Yani. Yani. Olabilir bilemiyorum. Artık hayırlısı diyorum. Sevgili arkadaşlarım çok güzel çıktı. Buyurun. Sevgili aslanlarım benim. İşte bu. Dünyana ışık ver diyor. Melek Aralık ayının sonuna doğru ver şu ışığı. 2020 yılı. O biçim geçsin ben daha ne diyeyim sevgili aslan arkadaşlarım için etrafındaki herkese her şeyi ışık ver bil ki o ışık seninle dünyana yansıyacakmış giyin görün boynuzları aman Allah'ım mum mu ne oldu belirsiz ama bildiğimiz ışıklar sevgili arkadaşlarım işte bu dünyanız aydınlanıyor. Evet sevgili aslan arkadaşlarım Aralık ayı açılımının sonuna geldiği sevgili arkadaşlarım kapatmadan öncesinde sizleri çay falan aşk hayatınız kanalımanı bekliyorum oranında yıllıkları aylıkları yüklenecek hemen bunun ardından uh, aboneliğe bekliyorum izlemenizi isterim sevgili arkadaşlar buraya bekliyorum her yere bekliyorum benim olduğum her yere buyurun gelin başımın üstünde yeriniz var efendim bazen dilin kemiği yok demişler Dilimiz şöyle böyle diyebilir. Sürçeli insan ettik, saf sevgili arkadaşlarım, güçlü aslanlarım. Bu açılımımızın sonuna geldik sevgili aslan arkadaşlarım, güzel insanlar. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok fazla takmayın kafaya. Her şeyin hakkımızda hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum, kocaman da yapıyorum. Hadi bay.